Arda hadi oğlum kahvaltı yapıyoruz. Nerede kaldı bu çocuk? He? Merhaba ben geldim. Yom yom yom yom yom. Miray aşkım bak ben sana diyorum bu çocuk normal değil. Arda oğlum düzgün ye şunu. <gülüyor> tamam tamam bitti zaten. Çok güzel olmuş anneciğim. Afiyet olsun da düzgün ye oğlum şunu ya. Hadi bak daha okula gideceksin. Tamam anne tamam ya karışmayın bana. Evet burası galiba. Numaram doğru gelmişizdir. Şu zili bir çalalım. Ha? Bu kim ya sabah sabah? Fakir aşkım kapıyı açsana ya ellerim yağlı benim. Tamam tamam açıyorum. Geldim geldim. Kim bu ya? Kim bunlar ya? Buyurun birine baktınız? Efendim merhaba biz belediyeden geliyoruz. Bu resimdeki kişi siz misiniz? Bakayım. Ha, evet evet benim. Efendim görünen o ki borcunuz bulunmakta. Yandaki şahsın toplam 1 milyon elmas borcu vardır. Ödemezse tüm eşyalarını alın diye talimat aldık. Biz icra servisinden geliyoruz. Nasıl ya? Efendim kredi çekmiştiniz hatırladınız mı? Evet hatırladım. Ama benim o kadar param yok. Beyefendi bakın kağıtta da yazıyor. Eğer ki bugün ödeme yapmazsanız evinizdeki eşyaları almak durumunda kalacağız. Tamam bir saniye. Fakir aşkım kim geldi? Tamam durun parayı bulacağım. Ben bir abim arayayım. Belki onda vardır. Tamam beyefendi kim ararsanız arayın. Parayı bulun da. Hadi zengin. Umarım zenginde para vardır. Evet çalıyor bir saniye. Alo ne oldu fakir? Zengin nasılsın abi? İyi fakir televizyon izliyorum. Sen ne yapıyorsun? Zengin ben kötüyüm abi eve icra geldi. Acaba bana birazcık borç verir misin? Borç mu ne kadar fakir? Zengin fazla bir şey değil ya. Sadece 10 milyon elmas çık. Ne? Fakir ben o kadar elması nereden bulayım? Ben de toplasam toplasam 10 bin elmas anca vardır. Zengin lütfen abi çok ihtiyacım var. Ya nereden bulayım Fakir ya? Bende de yok ki. Allah Allah. Tamam zengin. Zengin de yokmuş ya. Ne yapacağız şimdi? Beyefendi biz görevimizi yapmak zorundayız. Arkadaşlar girin içeri tüm eşyaları taşıyın. Hayır durun. Gelmeyin. Hayır lütfen. Yalvarırım girmeyin evime Hayır lütfen bırakın eşyaları Ne oluyor ya anne bu adamlar ne yapıyor Fakir aşkım bir ay aşkım bankaya borcum vardı. Ödeyemeyince eve haciz geldi. Fakir aşkım her şeyi alıyor bunlar. Ne yapacağız biz? Fakirin ailesine destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Her like bir elmas olsun. Her abone de bir altın olsun. Hadi in arkadaşlar desteğinizi gösterin. Fakir ve ailesinin bu zor zamanında yanında olalım. Buzdolabını da aldı. Tamam tamam, yenisini alırız. Üzülmeyin. Hayır ya yatağımı götürüyor. Babacım dur dur şunları nerede yatacayım ben? Ya lütfen çocukların yatağını bırakın bari. Yalvarırım. Buzdolabında yemekler var. Onları bırakın. Lütfen yemekler kalsın bari. Beyefendi kusura bakmayın, ben bana emredileni yapıyorum. Hepsini almak zorundayız. Hadi arkadaşlar, daha hızlı kamyonu yükleyelim eşyaları. Çabuk çabuk hızlı olan. Baba borcunu öde lütfen eşyalarımızı bıraksınlar. O kadar para yok ki oğlum. Olsa ödeyeceğim. Evet arkadaşlar, son eşyaları da yükleyelim daha sonra gidelim. Haydi, getirin tüm eşyaları. Televizyonu da alıyorlar. Sabahları ben ondan bir canlı izliyordum. Lütfen televizyonu bırakın, yalvarırım. Aa baba okul çantamızı götürüyorlar. Ya bari çantaları bırakın. Çocukların kalemleri var içinde. Evet arkadaşlar devam edelim. Hiçbir şey bırakmıyoruz. Her şeyi arabaya yükleyin. Haydi bakalım hızla. Ne yapacağız biz? Tüm eşyalarımızı aldılar. Yatağımda yok artık. Ne yapacağım ben? Çocuklar hadi siz okula gidin. Babanız akşama kadar bir çaresini bulur. Merak etmeyin. Evet evet siz okuldayken ben bir şeyler düşüneceğim. Evet, tüm eşyaları yükledik. Haydi bakalım, gidelim artık. Borcunu ödemezse, böyle icra gelir işte. Hem bankadan borç alıyor, hem borcunu ödemiyor. Terbiyesiz. Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız biz? Tüm eşyalar gitti. Ben borcumu nasıl ödeyemem? Nasıl? <gülüyor> Babacım üzülme ya, bir yolunu buluruz. Nasıl üzülmeyeyim olam? Elimizde ne var ne yok, gitti. <gülüyor> Neyse çocuklar, siz okula gidin. Biz fakirle bir yolunu bulacağız artık. Ya Bari bugün gitmeyelim okula lütfen. Olmaz öyle şey. Gidin hadi. Ama çantamız. Bugünlük çantasız gidin bir şey olmaz. Tamam babacım harçlık verir misin? Cüzdanım. Olamaz cüzdanımı da almışlar. Kalan son paradan gitti yani. Çocuklar bugünlük okula harçlıksız gidin. Tamam babacım yapacak bir şey yok artık. Hadi Ayça gidelim gel. Ne yapacağım ben bir şeyler düşünmem lazım. Sihirli güçlerim olsaydı 1 milyon elması direkt bulabilirdim. Ah, keşke Hüsamettin keşke. Ayça öğretmen sorarsa çantan nerede diye evde unuttum dersin tamam mı? Tamam abicim. Rüzgar bey nasıl arabayı beğendiniz mi? Evet evet idare eder beğendim. Aa, çocuklar bakın Arda orada Arda dur. Ayça sen sınıfa git kardeşim. Tamam abi. Arda oğlum çantan nerede? Çocuklar eve haciz geldi tüm eşyalarımızı aldılar. Ne üzüldüm dostum. Tamam şoför abi ben burada inerim. İşte rüzgar geldi. Şu arabanın güzelliğine baksana be. Neyse çocuklar hadi derse girelim geç kalmayalım. Görüşürüz. <gülüyor> Selam çocuklar ne haber? Rüzgar dostum ayaba yeni miydi? <gülüyor> <gülüyor> babam aldı nasıl beğendiniz mi? Evet rüzgar güzeldi. Bizim de eve haciz geldi. He <gülüyor> babam anlattı arda. Neyse hadi sınıfa gidelim. Derse geç kalmayalım baldinin dersi unutmayın. Vallahi balde öğretmen hepimizi döver çabuk çabuk. Çocuklar çıkartın kalemleri sınav yapacağım. Umarım dersinize çalışmışsınızdır. Öğretmenim çalıştık merak etmeyin. Güzel, aferin çocuklar aferin. Arda evladım senin kalemin nerede? Öğretmenim şey evimize haciz geldi de haciz memurları çantamı da alıp götürmüş. Kalemi olmayan öğrenci mi olur? Densiz! Ama ne olması? Çabuk bu sınıfı terk et. Rüzgar, de iki tane var. Bir tanesini versene. Kusura bakma Erda. O benim yedek kalemim. Sınavda eğer ki ucu biterse onunla devam edeceğim. Çabuk defol buradan. Sakın bir daha geri dönme. Defol! <gülüyor> <Kalemi> olmayan olmuyor da uçmuyor ya. Tamam, gidiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Neyse, gideyim kantinde oturayım. Baldi'nin dersi bitsin. Diğer ders zombi öğretmenin. Onun dersine girerim. <gülüyor> <gülüyor> Önceden ne kadar çok paramız vardı. Şimdi eve haciz geldi. Babam harçlık da vermedi. Şuradan çay ve simit bile alamam. Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız biz? <gülüyor> Neyse Miray, ben gideyim. Bir yolunu bulmaya çalışayım. Tamam fakir, tüm borcumuzu ödersek eşyaları geri alabiliriz. Evet aşkım, ben gideyim de bir iş bulayım. Şu anda belediye başkanıyım ama maaşlarımız aydan aya veriliyor. Ama bir ay bekleyemeyiz. Hacizciler düzdanımı da aldı. Tüm maaşım içindeydi. Evet fakir, tekrar maaş almak için bir ay vardı. Benim ekstra bir iş yapmam lazım. Haklısın fakir. Neyse gideyim ben, haydi görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Evet çocuklar zil çaldı, çıkabilirsiniz. Hadi arkadaşlar kantine gidelim, bir şeyler yiyelim. <gülüyor> ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Hadi arkadaşlar gelin çabuk koşun koşun. İşte geldiler bizimkiler. Kentince abla ben bir tane hamburger, bir tane kola alacağım. Tamam çocuklar sıraya geçin. Hepinizin siparişini alacağım şimdi. Of benim de nasıl karnım acıktı ya. Acaba rüzgardan istesem birazcık para verir mi? Ya da para istemeyeyim ya ayıp olur. Yemeğinden birazcık isteyeyim yeter bana. Of karnım da acıkmış çok güzel kokuyor. Sen bir de şu pizzaya baksana oğlum. Kaydışım siparişleyimiz azay. Haydi gel bunları yiyelim. Oh kaydışım mis gibi kokuyor. Dur gideyim rüzgardan birazcık isteyeyim. Karnım aç, param da yok. Herhalde rüzgar verir ya. Evet evet verir. İnşallah verir. Rüzgar dostum, nasılsın? İyi Arda, şimdi yemek yiyeceğiz şimdi. Sen de alsana bir şeyler, beraber yiyelim. Şey, babam harçlık vermedi de. Senle beraber yesek olur mu? Arda benim karnım çok aç, kusura bakma. Bu hamburger ancak bana yeter. Şuna baksana ufucik. Evet haklısın doğru söylüyorsun ama karnım çok aç ya bir ısırık alayım bari ya saçmalama be git babandan harcını kal Allah Allah ya tamam dostum tamam neyse ya ben gidiyorum öğretmen de sınıf almıyor zaten okulda durmamın anlamı yok ki karnım da aç zaten rüzgara bak ya gıcık oldum bir ısırık verse ne olur sanki acaba Ayça sınıfta ne yapıyor kesin onun da karnı açtır ama bir şey çaktırmıyorlar neyse ya gideyim artık okulda durmanın bir anlamı yok. Evet, sonunda bir iş buldum. Çöp toplayarak günlük para kazanabilirim. En azından eve bugün kazandığım parayla bir şeyler alabilirim. Yani en azından çocuklar aç kalmaz. <gülüyor> eve gitsem evde bir şey yok zaten. En iyisi Ayça'nın okuldan çıkmasını bekleyeyim. Onu alıp eve giderim artık. Canım kardeşim, kim bilir nasıl üzülüyordur şu anda. Evet, şurada bir çöp olacaktı. Gidip onu toplayayım. He? Çöp kamyonuymuş. Bir an korktum. Evet, işte zil çaldı. Şimdi Ayça gelir. Neyse, gözyaşlarımı sileyim. Beni alarken görmesin canım kardeşim. Evet, şu çöpü toplayalım bakalım. Çavuştur. Şöyle kaldıralım ve çöpü dökelim. Güzel. Hadi çocuklar, gidelim. Gelin, çabuk İşte çıktılar. Ayça gel kardeşim. Geliyorum Arda abi. Hı? Şuradaki babam değil mi? Evet ya, bu babam. Babacığım. Hı? Çocuklar, hey şuna bakın, fakir amcam fakirlikten çöpçü olmuş. <gülüyor> şuna bakı ya, çocuklar, şey ben ne yapayım çocuklar? Para kazanmam lazım, akşam eve yemek almam lazım. Rüzgar ne geliyorsun? Çok <gülüyor> komik. Ya. Allah Allah ya babacım sen üzülme ya. Babacım sen onlara Bunlar şımarık. Ne dediklerini bilmiyorlar. Hem ben seninle gurur duyuyorum. Babacığım. Neyse gidelim. yani Şimdi burası leş gibi kokar. Gelin çocuklar Böyle olmasını istemezdim çocuklar. Ama ne yapalım? Kaderimizde varmış. Yapacak bir şey yok. Neyse çöp toplamaya devam edelim. Babacım ben de sana artık yardım edeceğim. Merak etme. İşte zenginlerin evin önündeki çöpleri alalım. Babacım ben burada inebilir miyim? Tam kızım. Hadi atla. Gideyim. Hadi oğlum biz de şu çöpleri alalım. Baba aslında bu iş eğlenceliymiş ya. Baksana her şeyi çöp arası yapıyor. Ah be basket atamadım. Fakir şu yerdeki çöpü de atın. Be. Basket olmadı. Tamam zengin atarız biz. Ama bu yaptığın çok yanlış. Senin burada hizmetçin yok. Tamam be fakir, ne kızıyorsun? Neyse babacım ya gidelim buradan. Evet oğlum tüm çöpleri topladık. Bugün iş bitti. Eve gidelim baba birazcık dinleniriz birazcık. Bugün çok yorulduk ya. Yatçı yerimiz de yok. Nasıl dinleneceğiz? Babacım yerde yatıyoruz resmen. Ya hasta olursak şuradaki halalları alalımla üstümüze sereriz. En azından üşümeyiz. Evet şu halıları yorgan niyetine kullanırız. Yapacak bir şey yok canım ailem. İdare etmek zorundayız. Tamam babacım ne yapalım. Halıları üstümüze sereceğiz Üşümemek için en mantıklı yol bu. Hadi iyi geceler herkese. <Gülüyor> Babacığım. oğlum iyi misin? Anne hiç iyi değilim. Of. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüyüm. Sanırım hasta olduk. Yerde <gülüyor> yatarsak böyle olur tabi. <gülüyor> Sular da akmıyor. Leş gibi yerde yattık. Kafam kaşınıyor. Hepsi. <gülüyor> Çok eş oğlum. Ama çalışmamız lazım. Evet baba doğru söylüyorsun. Ay, fakir, çok hastayım. Merak etmeyin. Birazcık daha çöpçülük yapalım. Biraz para birikir. Sonra evimize yeni eşyalar alırız. Hadi babacım, gidelim. Of ya, çok kötü hissediyorum. Hiç uykumu alamadım. Evet baba ya, ben de hiç uykumu alamadım. He, şunlara bak. <gülüyor> Bu fakirbey ya, şu haline bak. Görüyor musun baba nasıl gülüyorlar? İşte fakir geliyor. Şuna bak ya, ne kadar komik duruyor. <gülüyor> Baba, herkes gülüyor. Fakir ben de bir kilo çöp var. Alsanı şunları ya. Zengin bak işine. Senin de başına gelir görürüsün. Tamam be kardeşim, şaka yapıyorum. Yeter artık, yeter. Gidiyorum ben, yeter. Ada dur. Durmayacağım baba, yeter. Herkes dalga geçiyor bizimle. Gidiyorum ben. Hayır oğlum, dur. Geri gel. Olamaz ya. Bu olanların hepsi benim suçum, benim suçum.